Merhabalar. İlk dersimize hoşgeldiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen konuya direkt girmek istiyorum. İlk dersler biraz teknik bilgi ağırlıklı olacak. Bu dersleri atlamadan ve dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Daha sonra pratiksel aşamaya geçeceğiz ama önce malzeme bilgisinden başlayarak sırasıyla teknikleri anlatmak istiyorum. İlk dersimize kara kalem çizim sanatına başlamak için gerekli olan ihtiyaç duyacağınız malzemeleri tanıtarak başlayacağız. Videonun sonunda ise bu malzemelerin verdikleri etkileri test ederek hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi önümde çizmeye başlama için gerekli olan malzemeleri görüyorsunuz. Burada hem profesyonel hem de amatör malzemeler var. Eskiz yapabileceğimiz iki farklı kalitede defterimiz var. Biri uygun fiyat aralığına sahip bir defter, Mona Lisa marka. A3 boyutunda 120 gram ağırlığa sahip ve 50 sayfalık bir defter. Bunun fiyatı 30 lira isterseniz daha büyük bir eskiz defteri de alabilirsiniz bu a3 İkincisi Ateyler marka yine A3 boyutunda 200 gramlık 20 sayfalık bir dokulu eskiz defteri bu biraz kaliteli arkadaşlar bunun fiyatı 47 lira 20 sayfa olmasına rağmen 47 lira bir fiyatı var Biz ilk derslerde hemen hemen her kırtasiyede bulabileceğiniz temin edebileceğiniz Mona Lisa marka eskiz defteri kullanacağız İlerleyen derslerde malzemelerimizi bir üst seviyeye çıkartacağız. Çünkü kağıt seçimi ve kalem seçimi alınacak sonuç üzerinde belirleyicidir. Bir tarafı grenli, yumuşak, beyaz renkli kağıt veya düz sert kağıtlar işinizi görecektir. İyi sonuç alabilmek için kaliteli hamurdan yapılmış olanları tercih etmek lazım. Tüylenmeyen, kırışmayan kağıtlar kullanmak gerekiyor. Videonun açıklama kısmına da profesyonel ve amatör olarak ihtiyacınız olan tüm çizim malzemelerin listesini ekleyeceğim bütçenize göre seçim yapabilirsiniz. Biz şimdi bu video serisinde başlangıç aşamasında tamamen amatör malzemelerle çizim yapmayı öğreneceğiz. Çünkü şu an gayemiz çizim yapmayı öğrenmek olacak, profesyonel iş yapmak değil. Bu yüzden profesyonel malzemeye ilk etapta ihtiyacımız olmayacak. Çizimi yeterince iyi öğrenip eliniz iyice geliştiğinde kullanırız malzemeleri de yavaş yavaş üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Şimdi Elimde 3 farklı fiyat aralığına ve kaliteye sahip kalem var arkadaşlar. Şunları ve şunları saymazsak. Kara kalem olarak 3 farklı fiyat aralığı ve 3 farklı kalite. Aralarındaki farkı birazdan test edip göstermek istiyorum ama önce kalemlerin derecelerinden bahsedelim. Kalemlerin üzerindeki H, B, F işaretlerinin neyi temsil ettiğini hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Mesela B'nin temsil ettiği şey yumuşaklıktır. Numara ne kadar büyükse o kadar yumuşar. Yani 8B, 6B'den daha koyu ve daha yumuşak bir etki veriyor anlamına geliyor. H'nin temsil ettiği şey sertliktir. H sayısı ne kadar yüksekse o kadar sert olduğu anlamına gelir. Bir de HB olanlar var arkadaşlar. HB de orta sert ve orta tonda bir koyuluğu olduğu anlamına geliyor. Özellikle yazı yazmak, eskiz çizmek, yumuşak geçişler, hafif karanlık tonlar elde etmek için kullanılır. Kalemler de tıpkı fırçalar gibi arkadaşlar. Hangisini ne zaman nerede kullanacağınızı zamanla kendiniz öğrenmiş, çözmüş olacaksınız. İlk defa çizim yapıyorsanız, çizime yeni başlıyorsanız en yakın kırtasiyeden en ucuza alabileceğiniz 2, 4, 6 ve 8B kurşun kalemler başlangıç için yeterli olacaktır. Bu kalemler ucuz olduğu için diğer numaralarını da isterseniz temin edebilirsiniz. Verdikleri koyuluk, yumuşaklık, sertlik derecelerini kendiniz tecrübe edersiniz. Eliniz çizime alıştıktan sonra grafit uçlu kalemlere geçebilirsiniz. Bu kalemler biraz pahalı olabilir. Daha uzun süre dayanırlar ve çizgilerinizi çeşitlendirmek istediğinizde çok yararlıdır. Bunlar biraz sert kalem olduğu için çabuk da tükenmiyorlar. Yani onun için daha uzun süre dayanıyorlar. Füzen kalemler büyük çizimler için mükemmel bir seçimdir ve çalışması son derece kolaydır. Hızlı bir şekilde çizgiler çekebilme ve çok başarılı yumuşatma etkisi sunar. Arkadaşlar bir de mürekkepli 0 birden başlayan kalemler var biliyorsunuz. Bunlar da çizim konusunda kendinize güven kazandıktan sonra deneyebileceğiniz bir başka kalem türüdür. Bir de şöyle bir aparat var arkadaşlar. Bununla kısalmış kalemleri kullanabiliyoruz. Bundan da temin ederseniz iyi olur. Özellikle kaliteli kalemlere geçtiğiniz zaman kalemi dibine kadar kullanabiliyorsunuz. Çok güzel faydalı bir alet. Bu da tamamen kömürden oluşan bir kalem. İlerleyen derslerde ihtiyaç duyacaksınız. Son derece sert bir koyula sahip. Özellikle karanlık kalan bölgeleri ve geniş yüzeyleri kolaylıkla gölgelendirmenize yarayacak. Dokuyu dağıtmak veya hafifletmek için özellikle ince detay gerektiren yerlerde kullanabileceğiniz böyle ucuz sivri bir malzeme var. Bunu da ilerleyen derslerde kullanacağız. Son olarak bir de daktilos silgimiz var. Bu da Aşağı yukarı bununla aynı işi yapıyor. Adı daktöre silgisi, silgisi olmasına rağmen e, kara kalemi silmiyor arkadaşlar. Ama doku dağıtmakta da, e, kullanılabiliyor. Bunu almanıza gerek yok. Benim elimde var diye göstermek istedim. Hepsi o. Arkadaşlar iki çeşit silgiye ihtiyacımız olacak. Bir tanesi normal. Normal fakat e, kaliteli silgi olması gerekiyor. Silerken bize e, sıkıntı çıkartmayan kağıdı deforme etmeyen e, böyle bir silgi bunun markası Moped Softi. Gayet kaliteli, güzel bir silgi türü. Bir de böyle hamur silgimiz var arkadaşlar. Adından da belli olduğu gibi tamamen hamur bir silgi. Bunu farklı şekillere sokup o şekilde kullanabiliyoruz. Mesela ucunu sivriterek detay çalışabilirsiniz. Şöyle yan kesik yaparak kesik silgiler oluşturabilirsiniz. Sonra... Bunu böyle yuvarlayıp tampon haline getirebilirsiniz, bölgesel doku çalışabilirsiniz. Bu sevgilerden ikisinden de temin etmeniz gerekiyor. Bir tane de kalem terası ihtiyacınız olacak. Arkadaşlar kalemi doğru tutmayı öğrenmeli ve hem çizim tahtası hem de ressam sehpasını kullanmaya alışmalısınız. Ama bu konuda aceleci davranmayın. Sizin için en uygun olanı keşfedinceye kadar denemeler yapın. Daha rahat nasıl çalışıyorsanız öyle devam edersiniz. Kurşun kalemi başlangıçta yazı yazar gibi tutma eğiliminde olacaksınız. E, bu bir yanlış tutuş şeklidir. Belki çok ince detay çalışırken e, tutabilirsiniz ama genel olarak bu bir yanlış tutuş şeklidir. Fırçayı şey kalemi kalemi fırça tutar gibi tutun arkadaşlar. Bir çubuk tutuyormuş gibi. Tutmayı deneyin. Tutarken elinizi çok sıkmayın, kasmayın. Rahat ve serbest bir tutuşla hem kağıt üzerinde daha iyi çizgiler çekebilirsiniz hem de elinizde, kolunuzda, bileğinizde uyuşmalar, kasılmalar oluşmaz. Bir sonraki konumuz çizim tahtası veya ressam sehpasıyla çalışmak. Elinizde ressam sehpası yani şövale yoksa bir çizim tahtası karşısında oturuyorsanız kurşun kalemi omuz yüksekliğinde tutmanız ve çizim alanını net bir şekilde görebilmeniz gereklidir. Çizim yapmak için en iyi yöntem ayakta durmaktır. Ama bu durumda bir şövalyeye ihtiyaç duyacaksınız. Gövdeniz ve çizim alanınız arasında yeterli mesafe olmalı. Bu sayede kolunuzu, bileğinizi ve elinizi daha serbest hareket ettirebilir. Ve yaptığınız iş hakkında daha net bir bakışa sahip olursunuz. Çalışırken arada bir geriye doğru çekilerek çiziminize e, tarafsız bir gözle bakın. Hatalarınızı uzaktan daha net göreceksiniz. Tutuşunuz serbest olsun. Tutuşunuzu o anki duruma göre değiştirmekten korkmayın. Çekinmeyin. Kağıdın kullanımından bahsedecek olursak en baştan itibaren mümkün olduğu kadar büyük desenler yapmayı deneyin. Ne kadar büyük çizerseniz düzeltmeniz o kadar kolay olur. Çizim boyutunuzu A2 boy kağıt üzerine çalışabilecek ve A2 boy bir kağıdı tek seferde çizimle doldurabilecek düzeye gelinceye kadar aşamalı olarak arttırın. A2 kağıt ile çalışabilmeniz için tabi ki o boyda bir çizim tahtası edinmeniz gerekecek. Arkadaşlar bunlar hazır olarak satılıyor. İsterseniz hazır satın alabilirsiniz veya 5-6 milim kalınlığında MDF levhadan da kendinize bir çizim tahtası yapabilirsiniz. Bunun haricinde kağıdın üzerinde durabileceği düzgün bir zemin sağlayan her türlü yüzey işinizi görür. Kağıdı da yapışkan band kullanarak Çizim tahtasına sabitleyebilirsiniz. Biz şimdi çekim yaptığımız için çoğunlukla düz bir zeminde çalışacağız. Siz nasıl arzu ediyorsanız öyle başlayın arkadaşlar. Öyle devam edin. Şimdi kalemlerin etkilerini hep beraber görelim. Ee, nasıl yapalım? Şuraya üç farklı kalemimiz var. Kalem türümüz var. Ucuz, orta, pahalı diyelim. Ondan sonra şuraya Yine üç tane kalem deneyeceğimiz için Şuraya iki Altı bir de Sekiz numaraları deneyeceğiz Şimdi ucuzdan başlıyorum bu iki Verdiği en koyu Renk bu Şöyle biraz Açarak En düşük verdiği koyuluğunu da görelim Bu da orta kalite Orta fiyat aralığına sahip 2 numaralı kalem. Bundan çok bir farkı yok. Hatta biraz daha açık gibi. Tek farkı biraz daha bundan daha uzun süre dayanıyor bunlar arkadaşlar. Bu da en pahalı kalemimiz. Ve en koyu renk veren kalem. 2 numaralı kalemin verdiği koyuluğu şu an görüyorsunuz. Evet, gayet başarılı. Şimdi 6 numarayı deneyelim. 6 numara en fazla bu kadar bir koyuluk veriyor. Ucuz olan. Buraya bakalım. Bunun koyuluğu diğerinden daha iyi. ama 2 numarada çok bir fark göremedim ben. Hatta biraz da açık gibi kalmış sanki. Şimdi neyi deniyoruz? altı 6 numara. Şimdi bir de pahalı kalemimize bakalım. Evet. Bu kalem güzel arkadaşlar. Bir de 8 numaraya bakalım. Bir de bu ucuz kalemler çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Bir de öyle bir problem var. Yani ucuz diye tamam iş görüyor ama çabuk bittiği için daha fazla kalem tüketiyorsunuz. Bu sefer masrafı olabiliyor yani. 6 ile 8'in arasında öyle çok uçurum bir fark yok. Ama bu 8'in arasında var. tamamen koyu bir renk En açık yeri bile koyu Bir de ne var dedik arkadaşlar Kömür kalemimiz var Kömür kalemi 8'lerle test edelim çünkü zaten çok koyu Yani test etmeye bile gerek yok koyu zaten yani Ama etkiyi görmek adına göstermek istedim bir de bahsetmediğim pastel kalem var Arkadaşlar bunun e, şu kalemler varken bunu kullanmak istemeyebilirsin zaten aynı fiyat aralığına sahip e, bu da son derece koyu bir renk veriyor evet. ama kağıdı daha fazla deforme ediyor çünkü Etkiyi alabilmek için biraz bastırmak gerekiyor. Bunu kullanabilmek için daha gramajı ağır bir kağıt kullanmak zorundasınız. 120 gram bu kaleme çalışmak için çok uygun değil. Çünkü tüylenme yapıyor. Bir de zaten Mona Lisa çok kaliteli bir kağıt değil. O yüzden pastel kalemi 120 gram da kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet malzemeleri tanıdık. Verdiği etkileri de gördük. Umarım tonlar videoların yeterince net çıkmıştır. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu dersi burada bitirip ikinci derse geçelim.